Evet kıymetli Engelsiz Medya'nın çok güzel takipçileri, çok değerli takipçileri, kıymetli KPSS gençliğimiz hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Bugün sizler için güzel bir yayın serisinin başlangıcı mahiyetinde hoş bir yayınla karşınızdayız. Yayınımıza İlker Hocamız bizlere eşlik edecek. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. İlker Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Hocam. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan sağladığınız için. Evet. Bu, bu kanalımızı daha aktif hale getirebilmemiz için. Her konuda tabii ki de sizinle birlikteyim Allah'ın size. Te Çok ben, Te önce ben teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Evet. Değerli izleyicilerimiz hiç vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Konumuz arkadaşlar. DKPSS'nin geçmiş yıllardaki Atama süreçleri ve ilk tercih süreçleri ile ilgili sizleri e, kısaca bilgilendireceğiz inşallah. Şöyle ki arkadaşlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı 2012 yılından itibaren her iki yılda bir ÖSYM e, başkanlığının formatında uygulanmakta arkadaşlar. Bu formata baktığımda 2012 yılından 2022 yılına kadar yapılan tüm sınavlarda ve bu sınavların akabinde gerçekleşen ilk atamaların minimum bir ay maksimum 7 ay içerisinde yapıldığını görüyoruz yani en düşük seviyede bir ay içerisinde atama olmuş en uzun süre 7 ay arkadaşlar bilindiği üzere 2019'un e, pandemi yılından başlamak üzere yani 2020'de sınavın lisanda değil Kasım'da gerçekleşmesi nedeniyle takvimde biraz e, Sarkma meydana gelmiş ve en erken atama o dönemde yaşandı arkadaşlar. Buna binayen KPSS atamalarında baktığımızda ilk etaplarda iki yıl içerisinde üç atama, sonraki dönemlerde ise iki atama karşımıza çıkıyor. Yani özetleyecek olursam bu on yıllık periyotta KPSS sınavı gerçekleştikten sonra en az bir ay en fazla 7 ay içerisinde ilk tercihler alınmış ve atamalar gerçekleşmiştir. Şimdi İlker Hocam sizin değerli yorumlarınızda e, bir bakalım inşallah buyurun. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Atama sayıları ve atama süreci ile ilgili bizlere neler aktaracaksınız? Buyurun hocam. Evet hocam şimdi konuya tabii 2018, 2020 ve 2022 son 3 dönemi değerlendirecek olursak, daha öncesini yani 2018 ve öncesine girecek olursak e, biraz e, o anki e, süreçle 2018'den sonraki süreç çok değişti. Yani şartlar çok değişti. Yani e, ülkenin e, politika yönünden e, şeyi değişti. Iz, siyaset açısından izleyiş, izle, izle, izlemiş olduğu tavır değişti. Tabi burada bir birikime sebep olan bir durum var. Yığılmaya sebep olan durumlar var. Tabii ki biz yani burada görülen en büyük sıkıntı yani son 3 yıl, 3 dönemdir diyelim. En büyük sıkıntı gerekli kadroların toplanamaması. Yani tek görünen en büyük sorun bu gibi. Bu görünüyor yani. Çünkü ben inanıyorum icra makamı yani bakanlık tarafından baktığımız zaman İnanıyorum kendileriyle birebir görüşmelerimiz de oldu. Randevulaştık görüştük. Yani çalışma konusunda asla ağır hareket ettiklerine inanmıyorum. Yani bu konuda gayet yani, iştenlikle bir özveriyle çalışıyorlar. Ama en büyük sorun kadroların yeterli sayıya ulaş, ulaşmaması. Yani bakanlıklardan, diğer bakanlıklardan o sayı bizim istediğimiz yani engelli memur adaylarının belli bir refaha ulaşabilmesi konusunda yüksek yapılacak olan atamaya ulaşamamasının tek sebebi bakanlıkların bu konuda aile bakanlığı kadar özverili olduğunu düşünmüyorum. Tek sorunumuz bu olduğunu düşünüyorum. Zaten bu aşıldıktan sonra yüksek bir atama olacağına inanıyorum. Yani yeni dönemde. Yani 2018'de son dönem biliyorsunuz siz de bahsettiğiniz pandemiden dolayı Kasım 15'e ertelenmişti. Ve orada bir atama atlandı. Dediğiniz gibi iki dönemde üç atama yapılırken iki atamaya düştü. Şimdi artık yani bunu 2020 ile 2022 beraber atama alacak. İnşallah bu dönem 3'e çıkar. Tabi pandemi şartları da ağırdı. Yani biz hak veriyoruz her zaman. Ee, devletimiz en iyisini düşündüğünü e, düşünüyoruz. Evet. Öyle istiyoruz. Her zaman. Evet. Tabii ki de şimdiki süreç son e, döneme geldiğimizde e, tabi 95 bin kişi biliyorsunuz. Küsur evet. geçiyorum. E, tabi puanlar düşük atama olduğu için 2020'de e, yüksek kaldı. Yani 98 pardon 78'lerde 79 diyelim mesela. Ortalama 80 79. Yani evet. şeye düşünürsek e, orta öğretimi düşünürsek bu 80 80'in daha da üzerinde. Yani bu sebepten dolayı bekleyen 2020'den de bekleyen arkadaşlarımızı hesaba katarsak bu sayı bir 200 binin Kurayı da hesaplıyakalarsak 200 binin üstünde. Yani öyle bir rakam, öyle bir rakam olması gerekiyor ki ve kısa zamanda bir rakam olması lazım ki üçüncü atamada yetişsin. Yani böylelikle tabii tabii ki de e, puan hani illa ki sonuçta bir e, devletimize hizmet etmek için milletimize hizmet etmek için engelli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız e, bekliyor haberleri ama inşallah böyle bir durum söz konusu olur. Bunun sürecin takip takibindeyiz. Ee, yani bilmiyorum hocam beklemek yani şu anda? Öyle öyle diyebiliriz Peki hocam e, verdiğim istatistiklere baktığımızda sizin öngörünüz e, yıllardır bu camiaya izlet veren bir birey olarak, değerli bir şahsiyet olarak e, sizin öngörünüz bu verdiğim istatistikler doğrultusunda ilk tercih ne zaman olur? Şimdi şu görüntü itibariyle tabii e, bakanlıkla da görüşmelerimiz devam ediyor. E, değerli büyüklerimiz STK başkanlarımızla da arka planda görüşmelerimiz devam ediyor. Buna bir ayet. Yani şöyle diyebilirim. Ben eğer çok büyük bir gelişme olmazsa devlet büyüklerimiz tarafından e, atamanın Aralık ayına kalacağını düşünüyorum. Normal süresinde yani kadrolun toplanma sürecinde başlayıp yani o Eylül'de başlar büyük ihtimalle. Kasım'a kadar devam eder diye düşünüyorum. Ee, Aralıkta da olur. Aralık sonu, Ocak başı diye düşünüyorum. Ama bu, olağan dışı bir gelişme olursa. Yani, yani bu Ağustos'ta şöyle, da olabilir. Şöyle hocam, e, yani şunu mu anlamamız lazım? Şimdi e, bizim arkadaşlarımız şu algıyla hareket ediyor. İşte sınavdan sonra bir atama e, beklentisi var. Genel geçmiş yıllarda baktığımızda ee, ortalamaya göre bu atamaların gerçekleştiğini görüyoruz. Temmuz aylarında bilhassa. Ama velaki şöyle bir durum var. Ee, bizim yakın dönemde bir atamamız gerçekleşti biliyorsunuz. Bu atama evet. 2022'nin birinci ataması olarak algılanmak mı gerekiyor? Yani yılda iki atama gerçekleşirse 2022'nin ilk ataması yapıldı. İkinci atamasında Aralık döneminde bekliyoruz mu anlamamız gerekiyor. İşte Burada bir karmaşa var zaten. Bu karmaşa iki, onu dedim ya az önce 2018-2020 o pandemi girdikten sonra şimdi de 2022 gelince karmaşa büyüdü baya. Yani çözüle, çözülemez bir hal aldı. Çünkü aynı olay 2020 atamasını 2021'de yaptık demişti Bakan Hanım. E şimdi ne oldu? 2000, <gülüyor> 2021 ataması da 2022'de oldu. E şimdi bu böyle gidiyor silsile yani buna bir son vermek Tabii lazım yani. aslında. Yani şimdi bir 2020 atamasını, atama 2020 ataması, arada evet. kaynadı pandemiden dolayı bir atamamız gitti bizim. Ama e, şimdi bunu e, aslında e, bakanımız bunu bir, e, açıklama e, yapması herkesin yüreğine su serpecektir. İnşallah bir gün e, sayın bakanımız e, bu konuyla ilgili bir açıklama yapar. Yani bu 2020 ataması 2021'de oldu, 2021'in 2020 zaten bunu söyledi de, yani şimdi. Artık son noktaya geldik. Bir açıklama da bekliyoruz. Yani ben artık Rıdvan Bey ilgileniyor biliyorsunuz Rıdvan Duran yeni bakan yardımcımız. Daha yaklaşık bir saat önce falan aradım özel kalemini bilgi almak amaçlı. Ama maalesef görüşemedik kendisiyle. Tabii özel kalemiyle de çok fazla bilgi veremiyorlar. Tabii. Ama yakında bir görüşmemiz olacak inşallah. Kendisi de daha yeni başladığı için e, çalışmaları devam ettiğini düşünüyoruz. Öyle söyler. Yani, yani hocam güzel e, sizden güzel haberler bekleyelim inşallah. Evet, Şimdi inşallah. o zaman arkadaşlarımıza bir teorik bilgiyle e, konumuzu özetlemeye çalışalım inşallah. Şimdi değerli arkadaşlar, e, yıl içerisinde normalde, normal süreçte iki atama gerçekleşiyor. Bu atamalar daha önce üç atama idi. Ama bu üç atama e, son virajda yani son sınavdan önceki bir atama gerçekleşiyordu. Pandemi dolayısıyla pandeminin vermiş olduğu bu bir dezavantaj gibi kabul edelim bunu. Atama sayısı düştü. Düşünce de 2022'nin ilk atamasını Aralık yani Ocak döneminde, Ocak, Şubat döneminde gerçekleştirildiğinden dolayı e, verdiğimiz istatistik bilgilerin son üç yılına bakarsak ilk atamanın aralık döneminde olmasını bekliyoruz. Ancak evet. İlker hocamın belirttiği gibi olağan dışı bir gelişme olur veya e, İlker hocam bakın görüşme sağlıyoruz diyor kendileri gerçekten Twitter üzerinden çok güzel bir e, alandalar. Onların ve bizlerin çabasıyla e, bir baskı, kamuoyu baskısıyla ilk atamayı öne çektirebilirsek e, bu bir güzel gelişme olacak inşallah. Bunu da İnşallah. Bizim çabamız sizin de bu yayınları paylaşıp daha çok kitleye ulaştırmanız ve kamuoyu oluşturmak adına gerçekleşecek arkadaşlar. Ee, evet. Peki hocam toparlayacak olursak, EKPSsi gençliğine neler söylemek istersiniz bu atama ile ilgili? Evet hocam, ben de tam bu konuya değinip konuyu yani videolarımız devam edeceği için bu konu çok evet. önemli. Şimdi EKPSS gençliği yani atama bekleyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Ee, ben artık bir yılgınlık görüyorum kendilerinde. Gerçekten bir böyle kadere razı gelme durumu var. Ama inanın bizim hayatımız mücadeleyle başladı, mücadeleyle devam ediyor. Ee, mücadele etmezsek hiçbir şekilde bir şeylerin e, Ya yani hayat zaten mücadele gerektiriyor. Kesinlikle. Mücadele etmezsek hiçbir şeye sahip olamayız. O nedenle yani e, tabii ki de bizim sesimiz duyuluyor. ya yani ilk baştan da söyledim. ya yani en büyük sorunun ee, yani kadro yükselmesi açısından bakanlıkların biraz daha özveri göstermesi gerektiği ama bunun için de bizim daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Yani Kesinlikle. E, o nedenle gençlik e, biraz daha e, bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sağduyulu olması gerekiyor. Yani ben çok düşük puan aldım deyip e, burada kaderine razı gelip evini dört duvar arasına kalmaması gerekiyor. Yani dışarı bakması lazım, ufka bakması lazım. Ne bileyim hani eğer gözünü kapatırsa, oturursa hiçbir şey sahibi olamayız. O nedenden dolayı onlara gelin diyorum. İşte bakın sizin aracılığınızda bizim e, Telegram'daki e, platformumuz, işte Twitter'daki yaptıklarımız. Bunlara katılsınlar. Bir şeylerden birbirimize destek olalım ki bir yerlere gelebilelim. Başka türlü asla bir yerlere gelmek Mümkün değil. Diyorum. Hocam, e, değerli vaktiniz aydınınız için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, e, bu EKPSS yayınlarımız devam edecek artık bu dönemden sonra inşallah. Güzel yayınlar, güzel konular. EKPSS'e dair A'den Z'ye kafanıza takılan ne varsa İlker Hocam e, ve değerli kıymetli hocalarımla birlikte sizlere aydınlatmaya çalışacağız. Gerçekten e, İlker Hocam'ın dediği gibi Twitter, Telegram ve biz bu kanallar üzerinden sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de bizlere yapacağınız bütün bu etkinliklere destek olun. Destek olun derken yayınları paylaşın, yayınları beğenin, kanalların sayısının artmasını sağlayın ki biz de bürokrasinin karşısına çıktığımızda masaya güçlü kartlarla oturalım arkadaşlar. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Evet. Tüm arkadaşlarımın adına da teşekkür ediyorum hocam. İnşallah e, güzel yerlere ulaştıracağız kanalımızı bu şekilde sesimizi en e, tepelere duyururuz Allah'ın. Teşekkürler evet çok sağ değerli olun. arkadaşlarımız kıymetli Engelsiz Medya'nın değerli takipçileri ve yüreği kocaman geniş olan yürekli olan EKPSS gençliğine sesleniyoruz hepiniz Allah'ın rahmetinde bereketinde huzurunda olun Sağlıklı olun, mutlu olun, güzel yayınlarda buluşmak, görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla kıymetli dostlarımız.